Hepinize merhaba ben gelecekten size de bir mesaj göndermek için geldim. Bu bölümde ilk bölümün devamı niteliğinde bu yüzden yine seste patlamalar olacak. Fazla aldırmayın bunu. Ya kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim o zaman. Şimdi gideceğim şu mobları öldüreceğim. Ee, bizim hayvanları oraya çekeceğim. Tumuzlar geleceğini düşünüyorum. Tamam. Kemikleri de buradan alırım. Aa, aşağı düştü salak. Şöyle pus alım biraz. Kanka öle hadi. Neyse artık verim seni. Güzel. Kanka, kemiği. Ölmem. Lazım mı? Sen niye öle ben anlamadım. Tamam. Aucu. Gel ne? Gel gel gel gel gel. Tek tek tek tek sakin ol sakin ol sakin ol. Aferin aferin aferin aferin. Yani diğer arkadaşlar. Onlar, onlar da gelsin. Oğlum düşeceğim ben Sen de düş. Ya beynisiz yarıkları. Bitti. Aşağıya gitti gerizekalı. Neyse arkadan geliyordu. Evet evet evet evet evet. Çok güzel çok güzel. Tamam ben mekanınız burası. Hadi kardeş kardeş takıl. Baba kaçar. Şunu şey yaptık şöyle koyduk mıydı tamam. Elimizde yeterince odum varsa şu etrafını çevirelim. Düşmesinler şu. Şöyle bir stek kadar yaptım. Ne kadar oldu yeter. İş görür. О'кей, это на зретию. И разда. Эпс нет. Баял тут. Вот тут оставим, баял. Бро, я yumurta var mı var size bir yumurta şu 1 2 3 yine çıkmadı bir şey yine çıkmadı şunu ne yapalım biliniz mi şöyle ikili bir yer yapsam buradan böyle geçebileceğimiz şimdi şurada koysam olmaz oradan hayvanlar atlar sıçrar zıplar Yapıştır burun burası tamam. Şöyle kapatalım. Orada bir tavşan mı görüyorum? Evet. Dostum ne yapıyorsun sen burada? İstiyor musun? Ha? İstiyor musun? Sen şöyle bir şey yapsam yapar mısın? Oğlum ben olsam peşinden atlardı onu. Vay vay. Bunu yapman lazım senin yapma be. Aha. Güzel yakaladım. Tamamdır şimdi çapamız nerede bizim Çapamız yok Tabii. Buğdaylar olsaydı bir tohumlarımız Etseydi onlar şey yapacaktık olmaz bir türlü Bir tane şey yapayım Taş niye yok Havuçlar da ekelim 4 tane havuç vermiş güzel Baya bereketli bir su daha gelirse sınırsız kaynak yaparız Bu koyunlar aşağı düşmeye yemin etmiş gibi duruyor Azmaya devam Köşelere gömeliyim ladin ladin boyu yüksek oluyor güzel oluyor Abicim niye show yapıyorsun sen niye show peşindesin Şu açlar indirelim Bu tavşanlar muhtemelen İntihar etti bilindiği için Modu yapanlar da böyle şey almış. Fazla fazla olmuşlar. Demir ablosu. Abicim sen niye gidiyorsun ya? Dur bak şey olmuş mu adamız. Olmamış ya. Olmamış. o oh, Oha. Oh, Oha. Oha. Ah bu ağacı kesemem ben. Bu ağaç bayağı güzel olmuş ha Abi, bu ağaç bayağı iyi olmuş Tam böyle merkezi yere İstesem de mı bu ağaç çok güzel olmuş Bu ağaç kalmalı orada kesinlikle kalmalı Gayet iyi ben hmm. Çıkmadı yine bir şey Hoppa çevireyim makine hmm. şuradan Ah, sahlimde benim şey var mı şu an? Kırık taş varmış. Ben de mi kırık taş arıyordum? Allah ya! Ay şu bakma, dikkat etmedim Şu moblar için özel bir yere yapayım. Veya şu hayvanlarla idare de oradaki yerden. Hayır patlama patlamadı değil mi? Aynen kanka sen bana gelsene. Hmm. Alo. Dostum. Bura geldi bura. Bugün nasıl görünüyor? Öldü mü? Öldü. Güzel. Tamam. Her şeyi senin için yapacağım. Bilinç. Şöyle ben yine uzak duruyum abi ne olur ne olmaz bu şerefsiz creeper ne yapacağım Tamam geldi kanka sen de şöyle yapalım bir saniye yap yapıştır Yetmedi ama olsun tamam Şimdi bir tane tamam Güzel dört tane burada Yavaş yavaş bunlarda artık çoğaltırız. Şimdi orada mob oluştu mu oluştu. Biz bir uyuyalım abi. Evet, bu hayvaların hepsini oraya çekeceğim. Ha, bu ölmeyecek orada. Oğlum ne antlıyorsunuz siz diye. Manyak mısınız ya. Son şu şey öldürelim. Kanka. Bana bir. Hani i̇zin ver. Tamam kemik de düştü. Şimdi şu canlıları üstümüze çekelim. A kadar? toplanın. Abi, sakin olun. Herkese yetecek yerimiz var. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Tamam, sen orada kal. Biriniz gelsin. Şu akımahta. Abi, sakin ol ya. Tamam ya. Sen teğinek, teğinek. Görmüyor musun? Ha, gel. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Gel gel gel gel gel gel. Çok güzelsiniz. Hadi burada takalım. Oh be. Tamam. Mekan temizlendi artık. Tam Hayvanlarımızı oraya koyduk. Şimdi buraya bir çim gelsin. Şurada bir yeşillendirelim. Çim de gelmedi daha mı oldu. İyi oldu. Eğer gelmezse şu şeyden çekeceğim. Havaların olduğu bölgeden toprakla tekrar çekeceğim. Öyle yapabiliriz. Uzundur abi Ne istiyorum ben? Ölmek mi? Bir tane buradan salla hissin. Şu yumurtalar da. Abi aha, oha, arda arda iki tane çıkalım Yine şöyle biraz uzak takılacağım. Aslında şu yanımdaki tanıdığı da biraz şey yapsam olur ya. Taşısam olur. Şunu bir patlamada falan. İlk atar yiyecek şeylerden birisi Hadi be. Lan. Şöyle tek tek yapacağım. Şimdi ufak istiyorum. O da şey oluyor sürekli. Hadi ah, abi şimdi topla. Şunları al. Abi Hoppa Şapkayı geçirdik kafamıza güzel Şimdi ben açıktan ölmek istemiyorum Şunları koyalım yine gereksizleri Bu sandık da doldu Çöz sandım birini çekeyim Bunları döşeyelim abi Şunları da alalım buraya koyalım Diğer sandıkları boşaltalım Sıkıntıya girmeyelim sonra Bunlar da düzgün bir yerlere toparlarız. Bizim baltamız kırıldı. Şöyle üç tane aldık. Şunu da aldık. Neydi? Tamamdır. Güzel. Şurada boş yer varken niye oraya gidiyor ki? Kanımı doyurayım Oho ağabey burada 10 yılda Tamamdır güzel güzel güzel Ben burada biraz daha yükseldiğim böyle yukarıdan Bir sistem kuracağım bir güzel bir şey ayarlayacak gibiyim Biraz salacağım çünkü bu şekilde biraz bunun gibi otomatik. Abi niye vuramıyorum? Ne bu canlar niye vurmuyor? Zombi falan tam çalışıyor da. Örümcek çalışmıyor. Örümcek bozuk göründü abi. Oh. Şu tuşlarla geçmesi kolay oluyor. güzel oluyor. Hayır hayır hayır hayır hayır ben geri. Aman ne? Evet. Güzel y yine de şeyler oldu fazla bir şey olmadı yani. yok yok birşey olmadı Odun şeyimiz var mı bir, bir miktar var Şuradan alalım elimizdeki Bun toprakları Evet Aslında e Güzel olabilir gibi geldi aklımda fikir geldi Şurada full çitle çevirsem bir tık daha yaklaştırıp Var mı elimizde bilmiyorum onu da şey yapsın. Şunu da Gereksiz. Kıramıyorum. Onun için şey lazım. Abi kır Ya başlayacağım kırık taş. Niye yok ki ya? Şunları koy fırına. Şunu yapıştır. Ee, şu salada al. Şunu da al. Şunu da al. Nereye de? Şunu da koyduk muydu? Tamamdır. Oradan bir şeyler pişer gelir. Şu an yapılabilir de. Benim baltaya ihtiyacım var. Balta burada. Değil mi balta yapmadım lan ben yapmışım. Garbi. Tamamdır. Evet, şimdi buraları e, düşünün, yapacağım. da Heh, tamam buldum. Aşağı atladım az önce şu anda. Bir mob geldiğinde canlı Ama normal bir hayvan geldiğinde de düşerler. O da öyle de bir sıkıntı var. Ben elinde su var bir tane. Bir tane suyumuz var. Tamam Neyse onu öbür bölüm yapalım Evet abi bu bölümü buradan noktaya koyuyorum Şu anda gördüğünüz gibi hayvanlarımız güzel bir ağacımız var Bu bölüm burada bitsin Diğer bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın derken düşüyordum Mantara dikemiyiz neyse hadi, salça bakalım Görüşürük